Merhaba değerli arkadaşlar, ben Ali Öğretmen. Ali Öğretmen'in de %100 Kimya adlı YouTube kanalındasınız. 9. sınıf kimya tekrar testlerini çözmeye devam ediyoruz. 9. sınıf ikinci kitap tekrar testinden son tekrar test olan 9. sınıf karma testi çözeceğiz bugün. İlk soruyla başlayalım arkadaşlar. Evet, ilk sorumuz ne diyor? Sönmemiş kireç, sud kostik kezzap yaygın isimleri verilen bileşiklerin formüllerinde bulunan elementler kullanılarak aşağıdaki bileşiklerden hangisinin formülü yazılabilir diyor. Hemen bunların formüllerini yazalım. Kalsiyum oksit sönmemiş kireç. Sud kostik sodyum hidroksittir. Katı sabunda kullanılır. Kezapta nitrik asittir arkadaşlar. HNO3. Bakalım amonyum formülü nedir? Azot trihidrürdür arkadaşlar. Azot var mı? Var. Hidrojen var mı? Var. O zaman bu yazılabilir arkadaşlar. Yemek sodası sodyum bikarbonattır. Arkadaşlar sodyum var mı var, hidrojen var mı var, oksijen var mı var ama karbon yoktur arkadaşlar. Karbon e, olmadığı için yazılamaz arkadaşlar bu karbon olduğu için. Sirke asidi yine karbonik bir asittir, organik bir asittir yani. E, karbon olmadığı için arkadaşlar bu da yazılamaz. Sofra tuzuna baktığım zaman sodyum klorürdür arkadaşlar. Sodyum var, evet var, klor yoktur. Klor olmadığı için bu da yazılamaz Tuz ruhu hidroklorik asittir arkadaşlar. Hidrojen var arkadaşlar ama klor yoktur. O yüzden bu da yazılamaz. Yazılacak tek şıkkımız nedir arkadaşlar? Amonyaktır. A şıkkıdır diyoruz ve ikinci sorumuza geçiyoruz. İkinci sorumuzda görselde bazı elementlerin izotop, izoton, izobar atomları verilmiştir diyor. Evet, izotop atomlar hidrojen, döteryum, trityum. İzoton atomlar magnezyum, sodyum. İzobar atomlar kalsiyum, argon demiş. Buna göre diyor aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İzotop atomlar nötr halde proton ve elektron sayıları birbirine eşittir. Arkadaşlar nötr atomların proton sayıları aynı zamanda elektron sayılarını ifade eder. Yani bunun üçünün de birer elektronu vardır. A şıkkı doğrudur arkadaşlar. Yanlış şıkkı arıyoruz. İzoton atomlar farklı elementlere aittir. İzotona baktığım zaman bir magnezyum bir sodyum. B şıkkımız da doğrudur. İzobar atomların proton ve nötron sayıları birbirinden farklı ancak kütle numaraları aynıdır. Arkadaşlar şöyle size şunu da anlatayım. Kütle numarası, nötron sayısı, proton sayısı, elektron sayısı ve yük. Atom altı tanecik hesaplamaları böyle yapılır. Yükle elektron sayısını toplarsanız proton sayısını bulursunuz. Proton sayısıyla nötron sayısını toplarsanız da kütle numarasını bulursunuz. Bunun diğer bir ismi nükleon sayısıdır. Proton sayısı da aynı zamanda atom numarası ve çekirdek yüküdür. Bunu da söyleyelim. Şimdi kalsiyumun kütle numarası 40'mış. Ee, bakın kalsiyum atomu şöyle yazalım. 20 ile hangi sayı toplarsak 40 eder. 20 artı 20 eşittir 40'tır. Argonun e, 18'dir proton sayısı kütle numarası 40'tır. O zaman 18'de hangi sayı toplarsak. 40 eder 22'dir arkadaşlar. Bunun nötron sayısı argonun 22 kalsiyumun nötron sayısı 20'dir. İzobar atomların proton ve nötron sayıları birbirinden farklıdır. Ancak kütle numaraları aynıdır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Bir atomun kütle numarası proton ve nötron sayılarının toplamına eşittir. Zaten burada söyledik. Proton artı nötron eşittir. Kütle numarasıdır. D şıkkı da doğrudur. O halde yanlış cevabımız E şıkkı olacaktır büyük ihtimalle. Bütün elementlerin atomlarında proton, nötron ve elektron bulunur. Arkadaşlar şurada dikkat ederseniz hidrojenin sadece bir protonu vardır. Nötronu sıfırdır yani nötronu yoktur. O halde bu yargımız yanlıştır diyebiliriz. Geçelim üçüncü sorumuza arkadaşlar. Evet üçüncü sorumuz bir periyodik tablo sorusu. Atom numaraları küçükten büyüğe doğru sırasıyla ardışık olan X, Y, Z element atomlarının birinci yonlaşma enerjileri arasında Y büyüktür. X o da büyüktür. Z ilişkisi bulunuyor. Z elementinin elektron içeren toplam katman sayısı 2 olduğuna göre diyor. Yani Z elementi şu şekildeymiş arkadaşlar. 2 olduğuna göre X, Y, Z elementleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Kıymetli arkadaşlarım şimdi burada deneme yanılma yoluyla çözeriz böyle elementleri daha doğrusu soruları şimdi periyodik tabloyu çizecek olursak şöyle periyodik tabloyu şöyle çizelim evet şöyle çizelim arkadaşlar evet burası birinci periyod iki element vardır burası ikinci periyod sekiz element vardır burası üçüncü periyod burada da sekiz element vardır bundan sonrası b geçiş elementleridir buralarda da on sekizer element vardır arkadaşlar. 7 tane periyot vardır yukarıdan aşağıya. Ne diyor arkadaşlar? Z atomunun katman sayısı ikimiş. O halde Z atomu şuralarda bir yerdedir arkadaşlar. Şimdi Z atomunun katman sayısı 2 olduğuna göre arkadaşlar bu atomlardan atom numarası en küçük olan diyelim ki Z atomu şuradaysa şunu farklı bir renkli yapalım. Evet. Z, Z atomu buradaysa arkadaşlar burası X atomudur. Burası da Y atomudur, doğru mu? Doğru. Bakalım buna göre deneyelim, doğru çıkacak mı? X elementinin bazı izotoplarında nötron bulunmaz diyor. Şimdi X elementi nedir arkadaşlar? Burada ametal olan hidrojendir. Bir önceki soruda e, hidrojen e, döteryum ve tridium demiştik izotop atomlarında üçünün de proton sayıları eşitti ama hidrojenin kütle numarası 1'di döteryumun 1 nötronu vardır kütle numarası 2 tridiumun da 2 nötronu var kütle numarası 3'dür bakın arkadaşlar burada hidrojenin e, neyi yok nötron sayısı yok birinci izotopunda nötron yoktur o halde nötron bulunmaz doğrudur y elementinin normal koşullarda bileşik oluşturma eğilimi yoktur y elementi nedir arkadaşlar helyumdur İkidir. İlk yörüngesi tam doludur. Ee, ancak soy gazdır. Kararlı yapıya sahip olduğu için. Soy gaz olduğu için arkadaşlar. Helium'un e, birleşik oluşturma eğilimi yoktur. Bu da doğrudur. Z elementi alkali metaller grubundadır. Şimdi bir A grubu alkali metaldir arkadaşlar. Bir A grubu alkali metaldir. Ancak burada dikkat etmemiz gereken şey. Bütün elementler alkali değildir. Hidrojen hariç diyeceğiz burada. Çünkü hidrojen bir ametaldir arkadaşlar. Şuraya yazalım. Ametal, hidrojen hariç tümü alkalimetaldir. lityum potasyum, e, rubidium. Buradan e, hatta şöyle diyebiliriz. Haydarpaşa Lisesi'nin nazlı sodyum, kimyacısı potasyum, Rabia'nın cesedini fırlattı. Sezyum, fransiyum diye gider. E, hidrojen hariç hepsi alkalimetaldir. E, ne diyor? Z elementi alkanı metal grubunda yer alır. Evet arkadaşlar buradaki lityumdur. alkan metaldir. X ve Y elementlerinin bulunduğu periyotta başka element yoktur. Bakın arkadaşlar X ve Y elementi birinci periyotta sadece iki element vardır. ikinci ve üçüncü periyotta 8. Diğerlerinde 18 element vardır. E, altıncı ve yedinci periyotta ise 32 element vardır. Lantalit ve aktinitler de vardır çünkü. O halde bu da doğrudur. Yanlış arıyorduk biz y elementin değerlik elektron sayısı 8'dir. Evet bulduk arkadaşlar yanlışı. y elementi helyum değerlik elektron sayısı da 2'dir. Hocam, hocam o zaman 2A grubunda. Hayır arkadaşlar. Şimdi bütün elementler e, dublet ve oktet kuralına uymak ister. Helyuma benzemek için dublet yani ilk yörüngesini tam doldurur. Başka elektronu yoktur. Tam dolu olduğu zaman kararlıdır. Ya da bundan sonraki elementlerde helyumdan sonrakilerde son yörüngeleri 8'dir. Onlar da oktet kuralı demektir. Evet. Tam dolu olduğu için arkadaşlar e, helyum da bir soy gazdır diyoruz. E şıkkını işaretleyip dördüncü soruya geçiyoruz kıymetli arkadaşlarım. Rutherford Thompson atom modelinin doğruluğunu kanıtlamak için alfa saçınma deneyi yapmıştır. Arkadaşlar şöyle bir ışık şey yapmış burada radon kullanmış. Bazılarına göre helyum artı iki kullanmış arkadaşlar. Helyum artı iki yani pozitif e, ışın kullanmış. Şu şekilde bir ee, şöyle sarıyı da göstereyim onun da bir altın levhayı inceletmiş arkadaşlar şöyle altın levhayı ve buradan pozitif alfa ışını pozitif alfa ışını göndermiş şöyle bir yay çizmiş bu ışının hareketlerini incelemiş arkadaşlar şöyle gelmiş bu ışın at, e, altın ato, e, altın e, plakanın içerisinden. Geçmiş yaklaşık yüzde %99 99.9'u geçmiş arkadaşlar yüzde 0.09'u şöyle yüzde 99'u geçmiş şöyle yüzde 0.09'u şöyle arkadaşlar kırılarak geçmiş sadece yüzde 0.01'i geri yansımış ve e, Dalton şey Rutherford ne demiş işte atomun demiş. Şöyle yaparsak atomda büyük boşluklar var. Merkezinde çok küçük bir çekirdek vardır demiş. Bu şekilde atomun boşluk yapısını ve çekirdekli modeli kanıtlamış arkadaşlar. Bu deneyle. Ee, alfa ışın deneyiyle. Bu ile ilgili olarak diyor. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Atomun yapısında büyük boşluklar vardır. Evet Rutherford e, atomun yapısında büyük boşluk olduğunu söylemiş. Şurayı okumadık ama bu deneyde radyo, radyoaktif bir elementten elde ettiği pozitif yüklü alfa taneciklerinin ince altın levha saçınmalarını gözlemlemiş. Gözlem sonucuna göre pozitif taneciklerin büyük bir kısmı levhadan hiç sapmadan geçmiş az bir kısmı sapmaya uğramıştır. İşte anlattım arkadaşlar. Bu deneyle ilgili hangilerine ulaşılabilir? Atomun büyük boşluklardan oluştuğunu ifade etmiş. Evet arkadaşlar atomun yapısında bulunan pozitif taneciklerin küçük bir hacimde toplanmıştır pozitif ışın göndermesinin sebebi bu arkadaşlar. Normalde Thomson'un e, anlattığı atom modeline göre kürenin kendisi pozitif. içerisinde elektronlar homojen bir şekilde dağılmıştır. Normalde beklentisi şuydu. Pozitif ışın gönderirse pozitif pozitifi iteceği için arkadaşlar ışın tamamının tekrar yansımasını bekliyordu ama çok şaşırtıcı olarak %99.9'un geçtiğini hiç sapmadan geçtiğini görmüş. Bu yüzden demiş ki merkezin çekirdeğin içerisinde e, kütlenin yarısını belirleyen protonlar vardır demiş. Evet bunu da doğrudur. Atomun kütlesi yapısında bulunan pozitif yük toplam kütlesinin yaklaşık iki katıdır. Nötronu ifade edememiş. Ancak kıymetli arkadaşlarım şey, Rutherford nötronu bulamamıştır. Ancak burada şu deneyde Atomun kütlesi yapısında bulunan pozitif yük toplam kütlesinin yaklaşık iki katıdır ifadesi şu cümleden çıkmıyor esasen bu ifadeyi kullanmıştır. Şöyle söylemiştir kendisi çekirdek kütlenin yarısını e, belirleyen protonlar çekirdekte dizilmiş, diğer yarısını nedir demişler. Ona cevap verememiş çünkü nötronun varlığını e, biliyormuş ama e, özelliklerini bilmediği için cevap verememiş. Ancak buradaki cümlede okuduğumuz cümlede bu deneyle ilgili şu yargıya ulaşamayız arkadaşlar. Üçüncü yargıya atomun kütlesi yapısında bulunan pozitif tanciklerin toplam kütlesinin yaklaşık iki katıdır. E, cümlesi geçmiyor yukarıdaki cümlede. Esasen doğru bir cümledir. Ancak yukarıdaki ifadeyle e, buraya ulaşamayız arkadaşlar. O halde hangilerine ulaşılabilir arkadaşlar? B şıkkı 1 ve 2'ye ulaşılabilir. Şuradaki cümleyle, açıklama cümlesiyle dikkat etmemiz lazım. Görselde periyodik sistemdeki elementlerin bazı özelliklerin ok yönleriyle ilgili değişimler verilmiştir. Metal özellik soldan sağa azalır, yukarıdan aşağı artar. Atom yarıçapı azalır, artar. elektronegatif negatiflik artar, azalır. Buna göre diyor elementleriyle. Arkadaşlar ben bu gibi sorularda hemen acemi kuralını ortaya koyuyorum. Acemi kuralı. Bakın şöyle acemi diye yazıyorum. A, A metal özellik, C yarı çap, E elektron ilgisi ve elektronegatiflik, M metal özellik ve I de iyonlaşma enerjisi. Şuradaki E iki şey ifade ediyor. Elektronegatiflik ve e, e, elektron ilgisini ifade ediyor. Burada e, ses sistemine göre iki tane sessiz harf var arkadaşlar. Çap ve metal özellik. Bunlar kardan adam metodu diyoruz. Yani kardan bildiğiniz gibi şu şekilde çizeyim. Şöyle yukarıdan aşağıya ne yapıyor? Artıyor değil mi? Soldan sağda burnu gittikçe inceliyor yani soldan sağa azalır, yukarıdan aşağı artar. Sesli harfler kardan adamı metodudur diyoruz Yukarıdan aşağı artar, soldan sağa azalır. Sesli harflerde bunun tam tersidir diyoruz. Sesli harfleri maviyle çizelim. Evet, sesli harflerde tam tersi kardan adamın tersi yukarıdan aşağı azalır, soldan sağa artar arkadaşlar. Ancak burada iki tane istisna var. Bunu söylemek zorundayız ve bilmek zorundasınız arkadaşlar. Şöyle azalır, artar diyelim. Burada elektron ilgisinde flor-klor yer değişikliği vardır. Yonlaşma enerjisinde de 3 aşağı 5 yukarı kura kuralı vardır arkadaşlar. 3 aşağı 3, 3 a ağ grubunun birinci yonlaşma enerjisi 2 a grubunun birinci yonlaşma enerjisinden daha küçüktür. O yüzden 3 aşağı 5 yukarıda da 5A grubunun yine iyonlaşma enerjisi 6A grubundan daha büyüktür. O yüzden 5'de 6'ı yer değiştiriyor. Bunu bilmemiz lazım. Buna göre diyor, Sodyum, alüminyum ve potasyum elementleriyle ilgili metal aktifliği en büyük olan K elementidir. ifadelerinden hangisi doğrudur? İlk önce bunların hangi periyot, hangi grup elementi olduğunu bulalım. Şimdi sodyumu yazalım. Sodyum 11. elementtir. Nasıl dağıtıyoruz? 2, 8, 1 olarak dağıtıyoruz. Katman sayısı bize periyot sayısını. 1, 2, 3, 3. periyot. Değerlik elektron sayısı da grubunu bildiriyor bir a grubu e, potasyum adamiyuma bakalım adamiyum 13. elementtir 2 8 3 olarak yine 1 2 3 3. periyot arkadaşlar değerlik elektron sayısı 3 olduğu için 3 a grubu oluyor e, potasyuma baktığımız zaman da 19. elementtir 2 8 10 oldu 8 1 bakın bu, burada da arkadaşlar Potasyum 1, 2, 3, 4, dördüncü periyot oluyor. Değerlik elektron sayısı 1 olduğu için 1A grubu elementi. Yani periyodik tabloyu şu şekilde çizersek, kıymetli arkadaşlarım, şöyle, şöyle, şimdi, şöyle, şurası birinci periyot, ikinci periyot, 3. periyot, şurada da dördüncü periyot, bize bu kadarı yetiyor arkadaşlar. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Tamam burası bize yetiyor. Şimdi o zaman yerlerine yazalım bakalım. Ee, sodyum 1, 2, 3. periyot. 1, 2, 3. periyot. Şurası sodyumun yeri. Potasyum 4. periyot 1A. Burası potasyumun yeri. Alüminyum da 3. periyot 3A. 1A, 2A, 3A alüminyum da şuradadır değil mi? Şu şekildedir. Şimdi ne diyor? Metalik aktifliği en büyük olan K elementidir. Şimdi metalik aktiflik nedir? Metal özellik. Bakın. Soldan sağa azalıyor. Yukarıdan aşağı artıyor. Biz artan yönlerine bakalım arkadaşlar. Bu şu tarafa ve aşağı doğru inildikçe artıyor. O halde metalik özellik şöyle şöyle geldiğimiz zaman evet K elementi en e, metalik Özellik açısından metal aktifliği açısından arkadaşlar en büyük olan K elementidir. Yani potasyum, potasyumdur. Elektronegatifliği en büyük olan alüminyum elementidir. Elektronegatiflik görüyorsunuz. Bakın yukarıdan aşağı azalıyor. Aşağıdan yukarıya artıyor. Şöyle onu da şu şekilde çizelim. Şöyle artıyor. Artan yönleri çizdiğimiz zaman şöyle yukarıya doğru artıyor. Sağa doğru çıktık. Sağa doğru en büyüğü. Ne oluyor arkadaşlar? Alüminyumdur. Bu da doğrudur. Atom yarı çapı en büyük olan sodyum elementidir. Şimdi çap şu, şu şekildedir. Soldan sağa azalır. O zaman artan yönünde yeşille çizelim çapıda. Arkadaşlar çap şu şekilde artar. Şu şekilde artar. Yani artan yönleri çizdiğimiz zaman şu şekilde. O zaman soldan sağa doğru arttı. Sodyum alüminyumdan büyüktür. Ama potasyum alüminyumdan daha büyüktür. Çünkü burada 2 katman var. 1, 2, 3 katman var sodyumda. Potasyuma baktığım zaman 1, 2, 3, 4 katman var arkadaşlar. En büyüğü e, K elementidir. O halde 3. yargımız yanlıştır. Hangileri doğrudur diyor. C şıkı 1 ve 2 doğrudur diyor. Arkadaşlar şu acemi kuralına biraz çalışın. Gerçekten 11. sınıfta da çok işinize yarar diyorum ve geçelim 16. sorumuza. Yine periyodik tablo işlemleri arkadaşlar evet bakalım lityum, flor, magnezyum, fosfor ve potasyum görseldeki periyodik sistem kesitinde bazı elementlerin yerleri belirtilmiştir buna göre ifadelerden hangisi e, yanlıştır hemen arkadaşlar buraya yine acmi yi yazıyorum acmi arkadaşlar e, sessiz harfler kardan adamı artar azalır artar azalır bu çok işinize yarar arkadaşlar. Diğerinde sadece bir tanesini yazıyorum arkadaşlar. Sesli harflerde artar, yukarıdan aşağı azalır diyorum. Bir tanesini yazıyorum. Atom yarıçapı en büyük olan K elementidir. Şimdi çap, çap nedir arkadaşlar? Şöyle kırmızıyla çapı çizelim. Şimdi soldan sağ azalıyorsa sağdan sola doğru artar, yukarıdan aşağı artar. Artar yönlerini şey yapıyorum. Evet, geldim, geldim. Bakın. O zaman şöyle şu şekilde geldim. Şu şekilde indim. En büyüğü bu, bu şu oluyor. Potasyum elementi en büyüktür. Atom yarıçapı zaten 1, 2, 3, 4. periyottur. 4 katman olduğu için en büyüğü yani bu elementler arasındaki en büyüğü potasyumdur. Doğru. Elektronegatifliği en büyük olan flor elementidir. Elektronegatiflik tam tersidir arkadaşlar. Artma yönüne göre yazalım arkadaşlar. Elektronegatifliği yeşille yapalım. Ee, aşağıdan yukarıya artar soldan sağa artar değil mi? Artan yönlerine doğru yazdığım zaman o zaman buradan çıkıyorum şöyle geliyorum en solda ve en yukarıda en sağda flora elementi vardır. Elektronegatifliği en büyük olan flor elementidir. Doğru. Gelelim C'ye litiyum elementinin elektron içeren toplam katman sayısı magnezyum elementinkinden azdır. Şimdi litiyum elementi bir ikinci periyottadır. Katman sayısı bir dir. Magnezyum 1, 2, 3. periyodlu Katman sayısı 1, 2, 3'tür. E zaten azdır demiş arkadaşlar. O halde bu da doğrudur kıymetli arkadaşlarım. C'de doğrudur. D'ye gelelim. Fosfor elementinin son katmanında toplam 3 elektron bulunur. Şimdi arkadaşlar burası 1A, burası 2A, şuradan 3, 4, 5A diyoruz. Fosfor 5A'da. Şimdi 5A grubu elementleri değerlik elektron sayısı 5'tir 3 değildir arkadaşlar burada 3 demiş şöyle diyelim fosfora bakalım 1 2 3. periyot 5a grubu elementi o zaman fosfor 1 2 3 bu tam dolu bu da tam dolu 5a olduğuna göre değerlik elektron sayısı da 5'tir 3. periyot 5a grubu 3. periyot 5a değerlik elektron sayısı kaçtır arkadaşlar 5'tir 3 demiş yanlışı arıyorduk yanlışı bulduk Verilen elementler arasında metal aktifliği en büyük olan K elementi, A metal aktifliği en büyük olan ise flor elementidir. Verilen atomlar arasında şimdi metal aktiflik neydi arkadaşlar? Bakın yukarıdan aşağı artar, soldan sağ azalır. Artan yönleri söylediğimiz zaman şu kırmızı gibidir arkadaşlar. Ee, şu şekilde artar, bu şekilde artar. O halde en solda ve en altta olan metal aktifliği en büyük olandır, potasyumdur. Evet potasyum. E, ametal aktiflikte tam tersi arkadaşlar e, ametal aktifliği de şöyle e, sarıyla çizelim aşağıdan yukarıya ametallik özellik artar soldan sağda artar o halde aşağıdan yukarıya çıktım sola gittim en solda flor var ametal aktifliği en büyük olan element de flor elementidir bu da doğrudur diyoruz yanlış olanı zaten bulmuştuk değişik diyoruz ve yedinci sorumuza geçiyoruz Evet kıymetli arkadaşlarım 7. soruya baktığımızda dünyadaki tatlı su kaynaklarının sınırlı olması sebebiyle su tasarrufu oldukça önemlidir. Evet gerçekten ileride umarım bilim insanlarının söylediği olmaz su savaşları çıkmaz. Suyun tasarruflu kullanması için hem bireylerin hem de devletin çeşitli politikalar üretmesi gerekmektedir. Yağmur suyu hasadı olarak bilinen projeye göre binaların çatılarında biriken sular depolarda toplanabilir. Görselde yağmur suyu hasadının yapıldığı bir bina modeli olarak verilmiştir diyor. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada yağmur sularını topluyorlar. Hatta filtre ediyorlar arkadaşlar. Bu filtre edilmiş suyu da e, tuvaletlerde, e, işte lavabolarda, sulama gibi, bahçe sulama gibi işlerde kullanıyorlar. Arkadaşlar içme suyu olarak kullanılmıyor ancak yine su sarfiyatı yapılan işte bahçe sulama, Toprak sulama veya işte klozetlerde kullanıyorlar. Buna göre diyor ifadelerinden hangileri doğrudur? Bir yağmur suyu hasadı ile depolanan su binalarda temizlik ve sulama gibi alanlarda kullanılabilir. Evet, söyledik. İçme suyu dışında kullanılabilir. Su tasarrufu için yağmur suyu hasadı projesi yaygınlaştırılmalı ve siteler üreticileri teşvik edilmelidir. Kesinlikle edilmelidir arkadaşlar. Yağmur suyu hasadı projesi uygulanan binalarda ve sitelerde yaşayan insanlar bireysel olarak su tasarrufu su tasarrufu suyu tasarruflu kullanmaya <gülüyor> kullanmayabilir diyor arkadaşlar. Dikkat edin bakın kullanmayabilir diyor. Hayır, e, isterseniz bu sistemi 5 kere kurun. Hiç önemli değil. Önemli olan suyu tasarruflu kullanmaktır. Her durum ve şartta suyu tasarruflu kullanmak zorundayız. O halde 3. yargı kesinlikle yanlıştır. Doğruları soruyordu. 5 yıkkı 1 ve 2 diyoruz. Ve 8. E, soruya geçiyoruz. Evet. Lewis nokta yapısı. Aşağıda bazı atomlar arasında bağ oluşumu gösterilmiştir. Lewis nokta yapısıyla gösterilmiş. Buna göre diyor ifadelerinden hangileri doğrudur? sodyum ile kükürt atomları aynı soy gaz elektron düzenine ulaşmışlardır. Şimdi bakalım. Sodyum arkadaşlar e, sodyum 11. elementtir. Bakalım. E, atomlar kendilerine en yakın soy gaza ulaşmak isterler arkadaşlar. Elektron olarak veya elektron vererek veya elektronlarını ortaklaşa kullanarak. Elektron alışverişiyle iyonik bağ elektronlarını ortak kullanmayla da kovalent bağ oluşur. Kovalent bağ oluşturan elementler Jobhasan flor, klorun burnunu ısırdı dediğimiz elementlerdir. Bunlar ametallerdir. Yarı metaller de ametallerle kovalent bağ yapabilirler. İşte berilyum ve bor gibi yarı metaller de ametallerle kovalent bağ yapabilir. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi sodyum 11. elementtir. Hemen elektronlarını dağıtalım. 11 bakın 2, 8, 1 olarak dağılır değil mi? Şimdi soy, sodyuma en yakın soy gaz neondur. Doğru mu? 10. Ne yapacaktır? 2, 8. Sodyum şu bir elektronunu vererek sodyum artı olacaktır ve şurada 0 elektron kaldığı için neye benzeyecektir? Ne ona benzeyecektir? Kararlı hale gelecektir. Kükürde bakalım. Kükürde 16'dır. Kükürde hemen yazalım. 16, 2, 8, 6. Peki kükürde yakın yakın soygas hangisidir? Argondur arkadaşlar. Şu şekildedir. 2, 8, 8. 2 tane sodyumdan 2 tane elektron olarak burayı ne yapacaktır arkadaşlar? 8'e tamamlayacaktır. 8'e tamamlayıp argona benzeyecektir. Kükürt eksi 2 değerlik alacaktır. O halde birinci yargımız kesinlikle yanlıştır. Aynı soy gaz elektron düzenine ulaşmazlar. Biri neona benzer, biri argona benzer. Neon daha yakındır sodyuma. Kükürt de argona daha yakındır. Yakın olanı, basit olanı seçerler. Zor olan seçtikleri durumlarda olur. Ancak o farklı bileşiklerde. Hidrojen ile Oksijen atomları arasında iki tane tekli bağ oluşmuştur. Arkadaşlar bakın hidrojen bileşiklerinde bir bağ yapar artı bir ya da eksi bir değerlik alır. E, oksijen de bileşiklerinde iki bağ yapar. Bakın şu kırmızı tek olan elektronların çiftlemek için gördüğünüz gibi arkadaşlar hidrojen ve oksijen arasında su molekülü oluşmuştur. Dihidrojen de monoksit dediğimiz su molekülü oluşmuştur arkadaşlar. Hidrojenle oksijen atomları arasında iki tane tekli kovalent bağ oluşmuştur. Evet ikisi de ametal olduğu için e, kovalent bağlı bir yapı. Elektronlarını ortaklaşa kullanmışlar. İkinci yargımız doğrudur. Gelelim arkadaşlar üçüncü yargımıza. O, O2 molekülünde 8 tane değerlik elektronu bağ yapımına katılmamıştır. Bakın O2 molekülü şu. 2 tane oksijen e, bağ yapmış. 8 tane değerlik elektronu bağ yapımına katılmamıştır. Arkadaşlar bağ yapımına katılan elektron sayısı 1 2 3 4 tendir. katılmayanların sayısı 1 2 3 4 5 6 7 8 o halde 8 elektron 8 elektron bağ yapımına katılmamıştır zaten bunlar çift elektronlardır elektron çifti denilir buna bağ yapımına katılmayan elektron çiftleri denir 4 çifttir tane olarak söylemiş 8 tanedir arkadaşlar bu da doğrudur bu halde doğrular arıyorduk. Doğrular 2 ve 3. D şıkkını işaretliyoruz ve 9. sorumuza geçiyoruz. 9. sorumuzda tabloda bazı bileşiklerin sistematik adları ve formülleri verilmiştir. Di e, azot pentoksit, diazot pentoksit, demir 3 klorür, demir artı +3 değerlik aldığı için kalsiyum karbonat, kalsiyum karbonat iyonik bir bileşiktir. Bakır 2 sülfat olacak bu da. Bakır 2 sülfat yazılmış. Bu tabloya göre diyor ifadelerinden hangileri doğrudur diyor arkadaşlarım şimdi iyonik bileşikler adlandırılırken değerliği sabit olan metallerin değerlikleri söylenmez bakın burada kalsiyum bütün bileşiklerinde artı iki değerlik aldığı için arkadaşlar kalsiyum iki demiyoruz ama Demir bazı bileşiklerinde mesela fe da Demir oksijen eksikdir artı ikidir şu bileşi okurken Demir iki oksit olarak okuyoruz Bakın bu bileşikte Demir e, klor eksi 1'dir arkadaşlar. 3 tane olduğu için demir artı 3 değerliklidir. Bunu okurken demir 3 klorur diyoruz. Bakın burada demir 2 e, buradaki demir ise artı 3 değerlik aldığı için arkadaşlar e, demirin e, aldığı değerlikler farklı değerlikler olduğu için roman rakamıyla yazılır. İyonik bileşikleri adlandırırken değerliği sabit olan metallerin değerli, değerliği söylenmez. Doğru. Geçiş metalleriyle çok atomlu yonlardan oluşan bileşiklerin adlandırılmasında katyon ya da anyon sayısı belirtilmez. Şimdi arkadaşlar bakın katyon dediğimiz demir burada. İyonik bileşiklerde arkadaşlar katyon ya da anyon sayısı belirtilmiyor. Tamam mı? Yani e, mesela burada da katyon anyon sayısı belirtilmemiş. Kalsiyum monokalsiyum falan demiyoruz. Kalsiyum karbonat diyoruz direkt olarak. Yani ikinci yargımız da doğrudur. 3. yargımız kovalent bileşiklerin adlandırılmasında hem birinci hem de ikinci ametalin sayısı Latince belirtilir. Arkadaşlar her durumda değil ama şu tabloda belirtilmiş. Diazot pentoksit bakın. d 2 demek penta 5 demek pentoksit. Latince sayılarla kovalent bağlı bileşikler Latince sayılarla belirtilir. Bu da doğrudur. Tabloya göre mesela belirtilmeyen durumlar mesela karbon monoksit bakın birincisi bir olduğu zaman karbonun sayısı belirtilmez. Monokarbon monoksit demiyoruz. Karbon monoksit diyoruz arkadaşlar. Hidrojenli bileşiklerde de anyonun da sayısı belirtilmez. Hidrojen flörür diyoruz buna. Hidrojen monoförür demiyoruz. Tamam mı? Yani belirtilmediği durumlar da var ama bu tabloda belirtilmiş. Bu doğrudur. Ee, değişken değerlik alabilen metallerle metallerden oluşan bileşiklerin adlandırılması yapılırken anyon sayısı belirtilir. Arkadaşlar demir 3-3 demir falan demiyoruz burada. Ne diyoruz? Demir 3 klorür diyoruz. Bakın burada 3 tane klor vardır. Ya da bakır sülfat diyoruz. Bakır sülfat şu kökün adı sülfattır arkadaşlar. Bakır monokükürt e, monosülfür Tetraoksit falan da demiyoruz. Bakın burada kökün ismini söylüyoruz sadece. Şurada da klorür diyoruz. Yani burada 3 tane klor var demiyoruz arkadaşlar. O halde anyon sayısı belirtilir diyor. Bu yanlıştır. Hangileri doğrudur arkadaşlar? 1, 2, 3. O halde C şıkkı doğrudur deyip 10. sorumuza geçiyoruz. Aşağıda bazı olayların tepkime, den tepkime denklemleri verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Evet bakalım magnezyum oksit ısı almış, ısıtılmış ve magnezyum katyonuna oksijen Burada bir kimyasal tepkim olmuştur arkadaşlar. Kimyasal olay olmuştur. Şurada e, alkol gaz halinden suda çözülmüş arkadaşlar. Gazdan suda çözülmüş. Burada fiziksel bir olay olmuş. Yani çözelti oluşmuş arkadaşlar. Fiziksel bir olay. O halde enerji sıralamasını zaten yapmışlar burada. Kimyasal olayların enerjileri... 40 kilojül'den oldukça büyüktür. Q1 büyüktür. Q2 olacaktır arkadaşlar. Fiziksel etkileşimler zayıf etkileşimlerdir. Moleküller arası etkileşimlerdir ve etkileşimde e, güç 40 kilojül'den küçük olması lazım. 40 kilojül büyüktür. Zayıf etkileşim diyeceğiz. Zayıf etkileşimler 40 kilojül'den küçüktür. Yani fiziksel etkileşimler. Kimyasal etkileşimler ise 40 kilojül'den oldukça büyük. Yani böyle 41-42 değil arkadaşlar. Bu da kimyasal etkileşimler diyelim. Buna da güçlü etkileşim diyebiliriz. Hatırlatma açısından güçlü etkileşim diyebiliriz. Q2 değeri Q1'den büyüktür diyor. Hayır büyük değildir. Küçüktür arkadaşlar. Q2 oldukça küçüktür. Hatta kimyasal etkileşimlerde kullanılan enerji Zaten yanlış arıyormuşuz. A şıkkı yanlıştır arkadaşlar. Direkt olarak cevabı bulduk. Birinci tepkimede kimyasal değişim gerçekleşmiştir. Evet arkadaşlar. İkinci tepkimede farklı moleküller arası hidrojen bağları oluşmuştur. Ha hidrojen bağı diyor. Arkadaşlar şurada CH3 OH. Bakın burada hidrojen bağı var. Yani oksijenle hidrojen var. Suyun içerisine atılmış H2O. Arkadaşlar burada da Oksijenle hidrojen arasında. Hidrojen bağı ne demekti? Flor, oksijen ve azot gibi elektronegatifliği büyük atomların hidrojenle bağ yapmış moleküllerin birbiri arasında fiziksel olarak etkileşmesi. E, o zaman şuradaki oksijen, şuradaki hidrojenle, şuradaki hidrojenle, şuradaki oksijenle etkileşecek şu aradaki bağda hidrojen bağı olacak. Hidrojen bağı fiziksel etkileşimlerin en güçlüsüdür diyebiliriz arkadaşlar. Fon kuralı fon elementleri hidrojenle bağ yapmış olması lazım. İki yapıda da oksijen hidrojenle oksijen hidrojenle yani fon elementi iki molekülde de bağ yapmış. O halde hidrojen bağı oluşmuştur. Birinci tepkime de iyonik bağlar kopmuştur. Arkadaşlar magnezyum metaldir. Oksijen ametaldir. Aradaki bağ iyonik bağdır. Bakın bu bağ koparılması için işte bu Q1 o yüzden çok büyüktür. Q2'den bağ kopmuştur. Kimyasal bağ kopmuş ve görüyorsunuz katyon ve anyon oluşmuş. Yani e, maddenin kimyasal yapısı da değişmiş. Artık magnezyum oksitin özelliğini göstermez magnezyum. Oksijen de göstermez iyonik bağlar kopmuştur. Doğru. İkinci tepkide fiziksel değişim gerçekleşmiştir. Evet arkadaşlar al kolusu da çözülmüştür. Fiziksel olarak bir çözelti oluşmuştur. Bu da doğrudur. Doğru seçeneğimiz hangisi yanlıştır diyordu. Şu 2 değeri q birden büyüktür demesi yanlıştı. A şıkkını işaretledik. Evet. Birinci bölümü burada bitirelim arkadaşlar. İkinci bölümde görüşmek üzere. <Gülüyor>